Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Elnur TTS'ye Fahrettin isminde yeni bir sentezleyici eklenmiş. Ee, çok da güzel olmuş yani. Ee, bugün onu inceleyeceğiz. Fahrettin'e metinler okutturacağız. Nasıl konuştuğuna bakacağız. Ee, sözü fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Ben Fahrettin sesini daha önceden indirmiştim. Zaman kaybı olmasın diye indirdim. Ayarlarını yaptım. O yüzden direkt ses motoru olarak Elnur TTS'yi seçerek işe başlayacağım. Gezinme, listede, ekranın başından başlayarak oku, sonraki öğeden başlayarak oku, son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kodla, son söylenen ifadeyi tekrarla, konuşma deli. İlk, metin okuma ayarları, var uyana ekranı, metin okuma, yukarı gezinir, tercih edilen motor, S-Vox Classic TTS, tercih edilen motor, işaretli değil, radyo düğmesi ELNUR-TTS -E -E -E elnur bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm mehni topayabilir ELNUR-TTS -E motorundan gelmektedir bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? liste dışında iptal, düğme Tekkinleştirmek için iki kez dokunma. Tamam. Düğme. Elnur Tetesi kullanılıyor. Metin okuma. Şu an e, Ahmet sesi seçili. Fahrettin sesine geçiş yapacağım. Ayarlar. Ayarlar. Ya yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil. Konuşma kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. Diller. Başlık. Azerbaycan dili. Türkçe. Kul Varsayılan ses: Ahmet. Ses seçin. İşareti Ahmet listede. Emel. Fahrettin. Ayarlar. Varsayılan ses: Fahrettin listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunman. Evet. Fahrettin sesine geçiş yaptık. Ayarlar listede dışında. Varsayılan ses: Fahrettin listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunman. Şimdi metin okutuyoruz bu Fahrettin sesine. Yeni tanımlayın otomatik bir değiştirme işaretli onay kutusu. Ses seviyesi. Konuşma hızı. Ayarlar. Bir saniye. Ayar. Konuşma hızı. Kullanıcı sözcüğü ekle. Kaldırın. Versiyon 5.0.0. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil onay kutusu. Ayarlar, liste dışında. Yalnızca Wi-Fi, sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir, işaretli değil, onay kutusu. Konuşma kalitesi, mümkün olan en yüksek kalite, el sesi için geçerli değildir. Konuşma kalitesi, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Diller, başlık, diller. Azerbaycan dili, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Türkçe, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yapılandırma dosyası, kapalı, anahtar. Yapılandırma dosyası. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Versiyon 500. Versiyon. Etkinleştirmek için ilk kez dokunma. Metin okuma. Biraz da bu genel TTS ayarlarını dinleyelim. Metin okuma. Liste dışında. Tercih edilen motor Elnur TTS 16, listede 6. ayarlar. Dil sistem dilini kullan 16. Konuşma hızı: yavaş, hızlı, 4-6. %15, 100, kaydırma çubuğu. Ses perdesi: düşük, yüksek, 5-6. %20, 100, kaydırma çubuğu. Çarp, düğme, 6-6. Çarp. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. 0'la, düğme, 0'la. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. O ne? Ayarlar, ab-aboverlej. Bir önden iki tanesi gösterip. Bir de ee, Talkback menüsünü okutturalım. Talkback menüsü. Etiketi düzenleyin listede. Sayfada gezinme. Et gezilme. Etkileştirmek için iki kez dokunma. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyalar. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları, metin okuma ayarları, sistem işlemleri, iptal düğme, apoverlage, kaydı sonlandır Fahrettin bu şekilde bir sentezleyici. Diğer sentezleyicilerimiz de çok kaliteli, çok güzel ama e, Fahrettin sentezleyicisi diğer diğer sentezleyicilere göre konuşamadım, kusura bakmayın. Diğer sentezleyicilere göre. Daha kaliteli olmuş sanki. Hem konuşma tarzı bakımından hem e, ses kalitesi bakımından. Yalnız ufak bir ayrıntı var. O da kötü bir ayrıntı değil aslında. İlginç bir ayrıntı. Fahrettin sentezleyicisi e, R harfini e, bazen böyle m, keskin söyleyemeyebiliyor. R harfi Bazen körelebiliyor ama olsun yine de güzel, kötü bir özellik değil. Tam aksine sıra dışı ilginç bir özellik. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.